Ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere arkadaşlar külli irade ve cüzi irade konusunu ele alacaktım. Ve bununla alakalı da külli irade yani bize bağlı olmayan irade konularından da biraz bahsedecektim. Bu çekimi normalde ben size 2-3 hafta sonrası için hazırlıyordum. Ancak bir deprem oldu ve depremden dolayı da artık hani bu konuyu birazcık öne alsam daha iyi olur diye düşündüm. Biraz size cüzi irade ve külli irade konularından sohbet olarak bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim ki, astrolojide öngörü aslında kişi, ülke ya da konum neyse, bu kişilerin ya da bu ülkelerin ya da bu varlık alemine çıkmış kişilerin potansiyelleri üzerine yapılır. Ve bu potansiyeller arkadaşlar, genellikle ileri noktada hani nelerle karşılaşabileceği üzerinedir. Eğer kişiyi doğru analiz edemiyorsanız, ya da ülkeyi, ya da konuğu, ya da şehri, bununla ilgili yapacağınız analizler tutmayacaktır. Dolayısıyla da bu analizler, aslına bakarsanız o karakter modellerinin geçmişteki belli istatistiklerine dayanmaktadır. Dolayısıyla da astrolojideki öngörü, kişinin kendisinin tanımasının yanı sıra bir nevi bir yan etki gibi sunulur. Yani çünkü siz o etkiyi aldığınızda sizden ne tür bir enerji açığa çıkıyorsa, gelecekte de benzer enerjiyi alırsanız nasıl bir enerji ortaya çıkacağını öngörürsünüz. Ne diyorum bakın öngörürsünüz. Kahinlik, kehanet, gaybı bilmek değildir astroloji. Dolayısıyla da astroloji bir istatistik ki bilimdir. Bilimdir derken bilim kategorisine girmiyor ama ilim diyelim biz diye itibariyle bir analiz olayı vardır. Şimdi... ...özellikle karakter konularında... ...ya da işte kişilerin başına gelebilecek ...muhtemel olaylarla alakalı öngörüler yapılabilirken... ...özellikle arkadaşlar... ...hani konumuzda deprem olduğu için... ...ki bu depremde arkadaşlar... ...ölenlere... ...Yüce Allah'tan baş sağlığı diliyorum. Gerçekten hani... E, ...artık bakamaz e, duruma geldik. Depreme birçok insan... hani ...yardım gönderiyor... E, biz de burada canla başta çalışıyoruz, paylaşımlar yapıyoruz. Ya da elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Orada ölenlere Allah'tan yani cennetlik olmalarını için dua ediyorum. Diğer taraftan yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ve öyle bir şey ki deprem hani insanlar arasında hani böyle müdahale edilemez külli bir durumun da habercisi. Ve bu külli durumlar arkadaşlar işte insan elinin uzanamadığı bazı alanlara giriyor. İşte İslam literatüründe de vardır mesela Mugayyabat-ı Hamsi'den işte 7, 5 bilinmeyen vardır. Ve yine bu depremler de ilahi boyutta bazı konulardır. Bununla alakalı arkadaşlar astrolojiyle ile deprem konusunu merak edenler ya da astroloji ile alakalı işte deprem bilinebilir mi şeklinde çalışma yapan astrologlar var. Geçmişte de oldu. Fakat bu konuda daha böyle istatistiksel, daha çok böyle matematiksel çalışmalar yapanlar e, bu konuyla alakalı istatistikleri bir araya getirenlerin ortak olarak söylediği şey şu. Geçmiş dönemin konularını ya da geçmiş dönemde olan depremleri ve o dönemlerin gökyüzü hareketlerini bir araya getirdiklerinde ve bunları karşılaştırdıklarında Maalesef istatistiksel olarak benzerlikler göremediklerini söylüyorlar. Ben o alanda çalışma yapmıyorum. Benim daha çok uzmanlık alanım kişinin tekamülü, hayat sınavları, onu engelleyen konular, hayatta hangi yöne giderse önü açılabilir. Bunun gibi daha çok benimki kişisel konularla alakalı. Yani... İşte ülkeler astrolojisi bir konudur mesela. Borsa astrolojisi işte finansal astroloji bir konudur. Medikal astroloji bir konudur. İşte mundane deriz işte ülkeler astrolojisine. Yine spesifik alanlar vardır. Kriminolojik astroloji. işte ya da buna benzer birçok alan vardır ki depremi de özel olarak eğilen astrologlar var. Ama bu deprem konusunda ayağa yere basan ne dediğini bilen astrologların... Bu konudaki çalışmalarına baktığımız zaman, irdelediğimiz zaman onların söylediği ortak cümle arkadaşlar astrolojideki bu zaman dilimlerinin yani depremle alakalı konularının istatistiksel çalışmalarını yaptıklarında ortak nokta sağlayamadıklarını görmüşler ki bunlar da hani hakikaten böyle yani şu son dönemin astrologları değiller yani. Bayağı astrologlar arkadaşlar. Bundan dolayı da bu konuda çok fazla bilgiye sahip olduğunu ya da bu konuda öngörü yapıp da tutturabileceğini iddia eden kişilere aşırı derecede it itimat etmeyin. Yani evet, bu belki kendisine göre kitleyi tuttuğu bir yoldan ötürü bunu bilebilir, tahminde bulunabilir, istatistiksel bir kaynağa dönüştürebiliyordur. Ama emin olun, bu öyle bir bilgi ki arkadaşlar, bugün astroloji ile depremin ne zaman olacağı hani bugün için bilinse bunun bilindiği gün astroloji doğrudan bilim olarak kabul edilir ve bütün üniversitelerde başlı başına bir bölüm olarak okutulur ve astroloji diye üniversitelerde bir bölüm yok çünkü kadim bilim astroloji kürsüleri var ama bunlar e, bilim statüsünde olmadığı için hiçbir yerde yok mesela sertifikalar veriliyor Neymiş efendim? Uluslararası sertifikalar. Buna hiçbir geçerli değil. Çünkü batıda zaten bu alan bilim değil. Zaten batıda senin bilim üniversitelerin diplomaları da geçmiyor. Hani onu da size söyleyeyim. Denklik almanız gerekiyor. Denklik için bir sürü işlem yapmanız gerekiyor. Onu da verirlerse, verseler de o diplomayla oradalar da çok fazla çalıştırmıyorlar. Bundan dolayı da değerli arkadaşlar, şunu özellikle belirtmek istiyorum. İçinize korku salanlar bu konularla alakalı ondan sonra sizi gelecek kaygısına bırakanlar. Bunlara çok fazla itimat etmenizi önermiyorum. Ne kadar o alanda konuyu tuttursalar da tutturmasalar da bunu ben astrolog önermiyorum. Özellikle toplumsal noktalarda, kolektif bilinçte etki birden fazla arkadaşlar. Birçok etki var. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü oradaki kolektif alanı oluşturan enerji orada yaşayan insanların oluşturduğu enerji. Mesela i̇şte işte Türkiye'nin bir burcu var. Nedir Türkiye'nin burcu? Akrep mesela. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi arkadaşlar etkiler var. Bunun gibi etkiler olduğu için ee, bu şekilde ve insanların sınavları ve bu tarz konularda bazı konular vardır ki bilinmez ve bilinmemelidir. Bu tarz konularda çok aşırı giden kişilerin, çok büyük iddialarda bulunan kişilere kapılıp e, kendinizi böyle korkular ekseninde bırakmayın değerli arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim size. Dediğim gibi çok üzücü olaylar. Oradaki ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Ve çok büyük bir alan. Üç tane, dört tane şehirde bayağı ciddi anlamda sıkıntılar var. İşte görüntülerini internetten, YouTube'dan, Instagram'dan, televizyondan, oradan buradan siz de görüyorsunuz. İnşallah hani ümidimiz bir an önce oraya yardımların ulaşıp da o enkaz altındaki insanların bir an önce çıkartılması noktasında arkadaşlar. Ben de bu şekilde bu duygularımı size paylaşmak istedim. Maalesef böyle bir ...durum var değerli arkadaşlar. Gerçekten de çok üzgünüz. Evet, hani... ...hocam biliyor musunuz? Ya da biliyorsunuz da mı söylemiyorsunuz? Yani bunları çok soranlar var. Bu alana... ...merak etmiyorum açıkçası... ...söyleyeyim. Çünkü bazı şeyleri merakla etmemek gerekiyor... ...arkadaşlar. Evet, bu alana gerçekten... E, ...dirsek çürten... ...tanıdığım insanlar var. Ama... O alandaki iş birazcık da mühendislikle, e, bilimle bütünleşip hareket edilmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden benim önerim size bu korkulara kapılmamanız. Bu tarz özetle işte komplo teorileri gelecek kehanetlerinde bulunanlar, bunlara itimat etmeyin arkadaşlar. Yani bu konuda etmeyin yani. Yani o kadar çok çalışma yapanlar vardı ki... ...karıncalarla bile çalışma yapanlar vardı yani. Ben Simav'da görmüştüm. Adam karıncalarla çalışmalar yapıyor mesela. Karıncaların hareketlerine göre deprem gözlemi yapıyor. Bu tarz çalışmalar yapan insanlar bile var. Tutuyor mu? Hayır, tutmuyor. Yani bunlara hep bakıldı. Denendi. Bu olay da gerçekten böyle bir olay. Evet, değerli arkadaşlar benim siz değerli takipçilerime bu konuda hani acizane tavsiye ve öneride bulunabileceğim nokta bu konuya çok itimat etmemeniz bunun hani ben işte şu depremi bildim şun şöyle oldu bu böyle oldu hadi bunu da bileydin şimdi orada kaç bin kişi öldü madem bu kadar biliyordun bunu önceden söyleseydin de herkes duysaydı ama öyle değil çünkü işte yani bazı şeylerin ilahi anlamda bilinebilirliği ve bilinemezliği var arkadaşlar. Evet gerçekten üzgünüz hani mutlu bir şekilde kapatabileceğim bir yayın değil. Dediğim gibi Yüce Allah'tan sağ salim en azından kurtulabilenlerin olmasını ben Yüce Allah'tan yaz ediyorum arkadaşlar. Allah hepimize sabırlar, güzellikler nasip etsin. Herkese güzel günler diliyorum.